Merhaba, Hızlandırılmış Dünya Tarihi Kursu'nun Soğuk Savaş'la ilgili bölümüne hoş geldiniz. Soğuk Savaş'a ben de şahitlik ettiğim için şimdi büyük babanız gibi hikayeler anlatarak canınızı sıkacağım. Küçük bir çocukken nükleer bir saldırı olması durumunda radyasyon engellemede son derece başarılı oldukları için sıralarımızın altına saklandığımız tatbikatlar yapardık. Harikaydı. Öğretmenim öğretmenim, ilkokuldayken sınıfa gelen Sovyetler Birliği'nden kaçmış konuğumuzu hatırlıyor musunuz acaba? Rus aksanıyla Reagan'ın Gorbacov'la anlaşmayı imzalamak yerine yüzüne tükürmesi gerektiğini söylüyordu. O zamanlar hey dostum sakin ol 3. sınıf öğrencilerle birliktesin." diye düşünüyordum. Bundan birkaç ay sonra oyun parkında Regan Gorbaçov tükürük oyununu oynamaya başlamıştık. Hey gidi günler ey. Seninle konuşmak çok güzel. Çok sıkıcısın. Jenerik girsin. <gülüyor> Soğuk savaş, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında geçen ama küresel ölçekli bir olaydı. Hızlandırılmış dünya tarihi kusunda çatışmaları ideolojik ya da medeniyetlere bağlı olarak adlandırmaktan her zaman kaçındık. Ama bu medeniyetler çatışması için muhteşem bir örnek. Sosyalizm en azından Marx'ın yarattığı şekilde dünyaya egemen olmak istiyordu ve birçok Sovyet kendilerini burjuva kapitalizmiyle çatışma içinde buldular. Sovyetler Amerikalıların pazarlarını genişletmek adına Avrupa ve Japonya'daki yeniden yapılandırma çabalarını gördüler. Amerika Sovyetler Birliği'nin kapitalist ve demokratik yapıları yıkacağından... Sovyetler de Amerikanın para ve gücü kullanarak Avrupa'yı domine edip Sovyet sisteminin sona erdireceğinden korkuyorlardı. Aslında bakarsanız iki taraf da endişelerinde haklıydılar. Yani bu iki taraf da sizi al etmek isterse ki edebilirdi. Kısacası bunların paranoya olmadığını söylemek gerekiyor. Hızlandırılmış kursu bugüne kadar birçok büyük güç arasında yaşanmış jeopolitik çatışmalara tanıklık ettik. Tabii bu çatışma bir de savaş çıkması halinde insan türünün sona ermesi ihtimalinde bonus olarak getiriyor. Bu durum dünya tarihi için yeni bir durumdu ve doğrusunu söylemek gerekirse hala yeni bir durum. Karşınızda hızlandırılmış Usta daha önceden işlediğimiz ve kendi kendimizi yok etmemiz için yeterli teknoloji güce sahip olduğumuz zaman aralığı var. Oldukça can bir tablo öyle değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Sovyetler Doğu Avrupa'da Nazileri geri püskürttükleri ülkeler üzerinde bir etki alanı kurdular. Winston Churchill'ın 1946'da Avrupa üzerinde demir bir perde indi demesinin sebebi de budur. Soğuk Savaşı 1945 ile 1990 tarihleri arasındaki dönemde gerçekleştiği söylense de bazı tarihçiler Soğuk Savaş'ın aslında İkinci Dünya Savaşı sırasında başladığını iddia ederler. Stalin'in Amerika ve Britanya'ya karşı güvensizliği, Amerika ve Britanya' Avrupa işgal nazilere karşı ikinci bir cephe açmayı reddetmesiyle daha da arttı. Hatta Japonya'dan atılan atom bombalarının Sovyetlere gözda vermek amacıyla atıldığını söyleyenler de var. Sovyetlere verilen gözdağı'nın Sovyetlerin de kendileri için atom bombası üretmesiyle sonuçlanması da ayrı bir hikaye tabii. 1949'da ilk atom bombalarını başarıyla test ettiler. İşin başından beri parası ve gücü olduğu için ayrıca yeniden yapılanmaya çalışan Avrupayı da koruyabileceği için Amerika'nın büyük avantajları vardı. Sovyetler bile ise yeniden yapılanmasını kendi kendine yapmak zorundaydı. Ayrıca başlarında Stalin gibi liderin olması büyük bir şans. Ne diyordu? Ben de, pardon, dezavantajlı. Tekrar söylüyorum, eşek şapkalı adam küfür sayılmaz. Sanırım açık mektup zamanı. <gülüyor> Joseph Stalin'e açık mektup. Ama önce gizli bölmede ne olduğuna bakalım. Aaa, oyun hamuru. Yani soğuk savaşı kazanan şey. Bu Sovyetler Birliği'nde asla ve asla üretilmeyecek son derece kullanışsız bir tüketim malıdır ve oyun hamuru gibi gereksiz şeylere çok fazla para harcadığımız için savaşı Amerika kazandı. Evet işte bundan. Evet işte böyle kazandık. Yaşasın. Sevgili Joseph Stalin, berbatsın. İlk eşinin cenazesinde senin için gerçekten çok da iyi olan ve bir daha asla sevmeyeceğim dediğim bir an vardı. Ama sonra ne oldu? O kadıncağızın tüm ailesini öldürttün. 10 milyonlarca ölümden sorumlu olman bir yana oğlun Yakov'a da çok Kötü davrandın. O kadar kötü davrandın ki Yakov kendini vurdu. Üstüne üstlük ölmediğini öğrendiğinde kendini bile vuramıyor dedin. Onun ikinci dünya savaşı esir düştüğünde esir değiş tokuşu yapıp onu geri alabilecekken bunu da istemedin. Sonuç olarak bir esir kampında öldü. Kötü bir devlet adamı, kötü bir insan çok kötü bir babaydın saygılarımla. Hadi düşünce balonunu ziyaret edelim. Avrupa, Soğuk Savaş'ın ilk savaş alanıydı. Özellikle de Almanya. Ülke ikiye bölünmüştü. Öyle ki bu durum başkentleri Berlin için bile geçerliydi. Batı tarafının daha ufak meslek bölgelerine bölündüğünü biliyorum. Ama olayı biraz daha basit anlatmaya çalışıyorum. 1948'de Sovyetler şehre giden ana yolu tutarak Batı Berlin'i mahsur bırakmak istedi. Ama Batı Berlin'in hava güçleri buna engel oldu. Sovyetler şanslarını 1961'de bir daha denediklerinde daha şanslıydılar. Ve bu sefer Batı Berlin'in etrafına ömrü 30 seneye geçmeyecek bir duvar ördüler. Düşünsenize, Mitlof'un kariyeri bile Berlin duvarından daha uzun ömürlü oldu. Amerika Sovyetlere çevreleme politikası ile karşılık verdi. Çevreleme politikası Sovyetlerin genişlemeyi düşündükleri yerlerde Sovyetlere engel olmak anlamına geliyordu. Bu Avrupa'da daha fazla para harcamak demekti. Avrupalılar'ın Amerikan malları almak ve inşaat yapabilmek için kendilerine verilen kredi bağış ve yardımlardan oluşan Marshall Planı 13 milyar dolar tuttu. Kapitalizmin ucuz yiyecek ve bolluğunun komünizmin nelerlemesini durduracağı düşünülüyordu. Amerika komünizmin nelerle NATO'yu kurarak ve hatta e, İtalya gibi komünistlerin kazanma şansı olan seçimlerde CIA müdahaleleri uygulayarak engellemeye çalıştı. Tüm caustuk hikayelerine çalkalanmış ama karıştırılmamış Martinilere rağmen savaş Avrupa'da hiçbir zaman alevlenmedi. Soğuk savaşın bugün çoğu kişinin de hatırlamadığı belki de en önemli bölüm nükleer silah yarışıydı. İki tarafta nükleer cephaneliklerini güçlendirmeye başlamışlardı. Sovyetler bu işe Amerikan sırlarını çalarak muvaffak oldular ama olsun nükleer cephanelikler o kadar büyüdü ki Amerika ve Sovyetler Birliği bir noktada M'di. Yani karşılıklı garantili imha stratejisi üzerinde anlaştılar. Teşekkür ederim düşünce baloncu. Evet, nükleer silahlar insanlığı defalarca süteye okudabilir. Nükleer savaşın kıyısından tabii ki defa dönüldü. Birincisi 1962'deki Küba misil krizi. İkincisi de 1983'te Amerika'nın nükleer bir savaş başlatma durumunun aslında tatbikat olduğunu Ruslara haber vermeyi unutması yüzünden yaşandı. Karşılıklı garantili imha her ne kadar doğrudan karşılaşmayı engellese de soğuk savaş sırasında bazı sıcak savaşlar, çatışmalarda yaşandı. Kapitalist ve komünistlerin savaşına şahitlik eden Kore ve Vietnam savaşlarından bahsediyorum. Bugün domino etkisinin aptalca bir paranoya olduğunu düşünsek de Kore ve Çin'in ardından Vietnam'ın da komünizme göz kırpıyor olması Amerika'nın kanlı canlı bir kapitalist müttefiki haline getirdiği Japonya'yı çok rahatsız etmişti. Böylece Sovyetler Kuzey Vietnam'a yardım ederken Amerika Viet Cong'da tarihin en uzun savaşlarından birine girmiş oldu. Amerika bu duruma Sovyetler'in 1979'da Afganistan'ı işaret etmesinin ardından antikomünist mücahitlere destek olarak karşılık verdi. Tabi Moğollar dışında kimsenin Afganistan'ı işgal edemeyeceğini de eklememiz lazım. 10 berbat sene sonunda Sovyetler Afganistan'dan çıktı ama mücahitlerin bir kısmı Taliban'a katıldığı için bu savaşı kimin kazandığını söyleyebilmek oldukça güç. Sadece Asya değil Amerika, Nikaragua'da solcuları hükümetten atmak isteyen asilere yardım etti Amerika. El Salvador'da solcu gerillalar tarafından tehdit edilen otoriter rejimleri destekledi. Kısacası Amerika sırf Sovyetlere yaramasın diye aralarında Guatemala'da hükümette kalabilmek için infaz mangaları kullanan korkunç hükümetlere bile yardım etti. Dürüst olmak gerekirse Amerika'nın Latin Amerika'ya istikrar getirmek için yaptığı her şey. Şey, i̇stikrarsız Latin Amerika hükümetleri ve şiddet olarak geri döndü. Sonra bir de Süveyş kanalını ulusallaştırmak isteyen Mısır'ı engellemek için İngiliz ve Fransız paraşütçülerinin müdahalesi gibi ılıman çatışmalar var. Bunlara Amerika'nın ülkelerin komünizme teslim olmasını engellemek için yaptığı gizli harekatlar, İran'ın petrol endüstrisini ulusallaştırmak isteyen demokratik bir seçimle başa gelmiş olan Muhammed Musaddıkı görevden almak için CIA'in düzenlediği darbe ya da yine CIA'in, Şili'nin demokratik bir şekilde seçilmiş Marx'ı, başkanı Salvador Allende'nin yerine General Augusto Pinochet'i desteklemesi de dahil. Tüm bu söylediklerime bakarak Amerikalıların kötü adamlar olduğunu düşünüyorsanız Sovyetlerin 1965'te Çekoslovakya'daki 1968'de de Macaristan'daki ayaklamaları pek de kibarca bastırmadıklarını eklemek isterim. Gördüğünüz gibi soğuk savaş Avrupa'dan çıkıp Asya'ya, Orta Doğu'ya ve Latin Amerika'ya sıçradı ve dünya üzerindeki herkes artık bir şekilde üç dünyadan birine aitti. Birinci dünya başta Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve kapitalizmi daha çok ya da daha az e, ama demokratik şekilde kucaklayan ülkelerden oluşuyordu. İkinci Dünya ülkeleri Sovyetler Birliği ve Müttefikleri özellikle Varşova Pak'ta ülkeleri için ve Küba'yı kapsıyordu. Geriye kalan herkes üçüncü dünyaydı. Çok farklı ülkeleri bir araya koyduğu için bu son terimi artık kullanmıyoruz. Üçüncü Dünya ülkeleri adil anların ülkelerin karşılaştıkları ekonomik ve büyüme sorunlarından bahsedeceğiz. Ama soğuk savaş sırasında ne Amerika ne de Sovyetler bu ülkelerden birinin bile yalnız kalmasını istemediler. Her ülke ya kapitalist ya da komünist olduğunu açıklamak zorundaydı. Ama 50'li ve 60'lı yılların gerçeğinde bu o kadar kolay ve açık bir karar değildi. Bir süre Sovyetlerin üçüncü dünya ülkeleri Üzerinde üstünlük sağlayabilecekleri ve Amerikanın parıltısını kaybettiği düşünüldü. Ne de olsa Amerika diktatörleri desteklemişti. Kötü bir insan hakları geçmişi vardı ve kadınların cimnastik branşında çok kötüydü. Amerika bunlarla meşgulken Sovyetler uzaya ilk uyduğu ilk insana hata köpeği göndermişti. Buna ek olarak Marksist olmak çok havalı bir şeydi. Bugüne kadar bir Milton Friedman tişörtü görmemizin sebebi bu zaten. Stan bu da fena değil ama ben daha merkezi, merkez görüşe sahibim. E, evet işte bu daha iyi. Sonuç olarak Sovyetlerin sosyalizmi, e, endüstriyel kapitalizmi bir alternatif olamadı. Uzun vadede devlet tarafından yürütülen ekonomiler özel şirketler gibi işlemiyordu ve insanlar da daha çok şeye sahip olabilecekleri bir dünyada yaşamayı tercih ediyorlardı. Bir de Sovyet politikalarının çok kötü olduğunu eklemeliyiz. Kolektivist tarım, üretime engel olarak açlığa sebep olurken, muhalif görüşlerin ve geleneksel kültürlerin bastırılması da insanları kızdırıyordu. Ayrıca kimse bir yugo kullanmanın verdiği aşağılanma duygusu ve işkence ile baş edemez. Soğuk savaşın bitmesi ise 20. yüzyılın en ilginç sorularından biridir. Bazı politikacıların düşündüklerinin aksine muhtemelen Reagan'ın Sovyetleri iflas ettirmesiyle bitmedi. Sovyetlerin beslemesi gereken müttefikleri Amerika'nınkilerden daha fazlaydı ve Sovyet sistemi batıdaki büyümeyle mücadele edemezdi. Soğuk savaşın bitişinden bir birey olarak en sorumlu kişi ise e, Barış Nikov mu? Hayır. Yoksa Mihail Gorbacov muydu? Of çok sıkıcı. Her zaman Sovyetlerin özgürlüklerine kendi kendilerine kavuştuklarını düşünürdüm. Yine mi? Hayır. Glasnost ve Prestroika mıydı? Tabii ki hayır. Gorbacov'un Prestroikası ve Glasnost Sovyetlerin ekonomik ve politik sistemlerini seçimlere yapılan itirazlar sivil toplumun daha az baskılanması, daha az sansür Sovyet Cumhuriyetlerine tanınan otonomi, devlet tarafından yönetilemeyen işletmelerin sayısının artması, yönetilmeyen daha doğrusu ve devlet tarafından yönetilmeyen çiftliklere de daha fazla otonomi verilmesi sayesinde oldu. Glasnost ya da açıklık ise batıdan daha fazla bilgi gelmesine, sansürün azalması da ikinci dünya vatandaşlarının, birinci dünya vatandaşlarından ne kadar daha fakir olduklarının farkına varmaları ile eleştiri sellerine sebep oldu. Bundan sonra da komünist devletler birer birer çökmeye başladı. 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. Batı ve Doğu Almanya 1990'da birleşti. Polonya, Gdańsk'ta Liman İşçilerinin Dayanışma Sendikası kitlesel politik bir harekete dönüştü ve 1989 seçiminde 100 sandalyeden 99'unu kazandılar. Macaristan 1990'da çok partili seçim düzenine geçti. Aynı sene kitlesel gösteriler Çekoslovakya'da seçim olmasını sağladı. Muhtemelen Çer'in Sony'den boşanmasından sonraki en mutlu ve karşılıklı olarak faydacı olan ayrılığın, yani Çekoslovakya'nın Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ayrılmasının yolu açıldı. Ne yazık ki komünizmden kopmak zaman zaman şiddet ve acı da içeriyordu. Rusya'daki komünist diktatör Çavuşesko 1989'da yakınlanıp infaz bangası tarafından kadar iktidarda kaldı. Romanya'da komünist olmayan bir hükümetin iktidara gelmesi ancak 1996 mümkün oldu. Yugoslavya'da işler o kadar yolunda gitmedi. Rusya'da ise varsa yoksa Putin her şey bir yerden. Putin'le alakası ay ay Putin geldi korktum. Her şey bir yana 20 yıl sonra dünyanın kendini karşılıklı olarak garantili imha mekanizması sayesinde kontrol altında tutan iki süper güç tarafından domine edildiğine inanmak oldukça zor. İşin bana ilginç gelen kısmı 1980'lerin sonuna geldiğimizde Soğuk Savaş'ın sonsuza kadar süreceğine inanıyorduk. Zaman bugüne yaklaştıkça daha yavaş akmaya başladı. Soğuk Savaş sonrası nükleer dünyamızda kendimize geçmişin yakın geçmiş olmasına rağmen uzakmış gibi görünmesini ve geleceğin olmamasına rağmen garantiymiş gibi görünmesini doğru bulmadığımı hatırlatmak isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.